Astım. En son videomuzda bronşun bir kesitini görmüştük. Hatırlarsanız bronşların kolları olan bronşçuklar akciğerlere hava geçişini sağlayan borulardır. Bronşçuklar düz kaslardan oluştukları için çapları değişebilmektedir. Yani kıkırdak tarafından sabit bir çapta açık tutulmazlar. En son videomuzda bronşçukların mukus tabakasıyla kaplı olduklarını ve bu tabakanın, alınan havadaki zararlı zerrecikleri hapsetmede faydalı olduklarını da görmüştük. Ama size bronzçukların içinde histamin denilen bir madde içeren hücreler olduğundan bahsetmemiştim. Histamin, eğer dokuların içinde açığa çıkarsa, dokuların şişmesine sebep olur. Peki, şimdi bir astım atağı sırasında astım hastasının neler yaşadığına bir bakalım. Bu biraz sadeleştirilmiş bir anlatım olacak ama astım hata sırasında neler olup bittiğini anlamamıza yararlı olacaktır. Bronşçukların duvarları içinde bazı algılayıcı sinirler yani reseptörler vardır ve şu anda gösterdiğim algılayıcı sinirin adı Alfa 1'dir. Alfa 1 algılayıcı siniri bronşçukların içindeki düz kaslara daralmalarını emrederler. Alfa 1 algılayıcı sinirleri astıma olan kişilerde Sigara dumanı, toz, polen ya da evcil hayvanların deri döküntüleri gibi uyarıcılar tarafından tetiklenebilir. Astım hata geçiren bir kişi için uyarıcı pek de önemli değildir. Kişinin alfa 1 algılayıcı siniri her halükarda tetiklenecektir. Şimdi bu tetiklenmenin ardından yaşanacaklara bir bakalım. İlk olarak, Broşçukların içindeki düz kaslar kısalacak ya da küçüleceklerdir ve bu da broşçukların çapını daraltacaktır. Alfa 1 reseptörü tetiklendiğinde meydana gelecek bir diğer şey de histamin broşçuk duvarlarının içine doğru sızacaktır. Bunun sonucu da ödem ya da broşçuk duvarının şişmesi olacaktır. Bahsettiğim bu duvarın normal broşçuk duvarından daha kalın olduğunu açıkça görebiliriz. Akut astım atağında yaşanacak üçüncü şey ise, bronşçukların içine fazla miktarda mukus salgılanmasıdır. Bu artışın sebebi, zararlı taneciklerin akciğerlere ulaşmasını engel olmaya çalışmaktır. Astım krizi esnasında, bronşçukların çapı ile sağlıklı bir bronşcuğun çapını karşılaştıracak olursak, şekilde de gördüğümüz gibi, astım krizi esnasında bronşçuğun içine havanın girecek yeri, kısıtlıdır. Bu tip bir astım krizi esnasında, hava akışı oldukça kısıtlıdır. İşte burada, devreye başka bir algılayıcı sinir girer. Bu siniri daire olarak çizeceğim ki, alfa 1 ile farkını anlayabilin. Daire olarak çizdiğim bu algılayıcı sinirin adı, beta 2'dir. Beta 2 algılayıcı siniri, broşçukların içindeki düz kaslara, tam tersi bir işlem yapmalarını söyler. Yani kaslara, broşçuklar içindeki normalde oldukları açık ve rahat konuma geçmelerini emreder. Bu algılayıcı sinirle çok yakından alakalı şey, beta-egonistlerdir. beta agonistler astım hastası olan bir kişinin aldığı çok çabuk etki eden astım spreyinin içinde bulunan ilaçtır. Astım hastaları bir kriz esnasında, beta agonist ilacını içlerine çekerler ve bu da gördüğünüz gibi daha rahat nefes alabilecekleri bir duruma geçmelerini sağlar. Astım krizi esnasında broşçukların daralmasına sebep olan 3 faktörü özetlersek 1- Broşçukların duvarlarında bulunan düz kasların daralması 2- Histaminin sebep olduğu broşçukların duvarlarında ödem 3- Aşırı mukus salgılanmasının havanın akciğerlere giriş çıkışını sağlayan borunun çapını daraltmasıdır.